Herkese merhaba sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta az kaldı adlı bir değiş paylaşmak istiyorum. İsa abdallarına başka şeyler anlatıyor. Sonra abdallara ben sizi müjdeyi yaymak için kesesiz, heybesiz, çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir şeye ihtiyacınız oldu mu diye sordu. Onlar da hayır olmadı dediler. İsa şöyle dedi ne var ki şimdi Alın yanınıza kesenizi, heybenizi. Kılıcın yoksa hırkanı satıp bir kılıç al. Çünkü artık hakkımdaki şu kehanetin gerçekleşmesi vakti geldi. O isyancılarla aynı kefeye kondu. Evet benim hakkımda peygamberler tarafından yazılmış olan her şey gerçekleşecek. Abdallar Sultanımız işte aramızda iki kılıç var. Dediler. İsa yeter dedi. Aslında orada Hazreti İsa gerçek kılıçlardan bahsetmiyordu. Hazır ve nazır olmanın gerektiğini anlatıyordu. Evet bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. İsa abdallarına anlattı Öleceğini gizlemedi artık Öldürüleceğini izah ettik Az kalı son yaklaşıyordu artık Dedi hani sizi halka sevketim Sizi kes sessiz yolladım Çağrıksız bile yollara gönderdim Az kaldı son yaklaşıyordu artık Hedihani sizi halka sevk ettim Sizi kessessiz hebesiz yolladım Çağrıksız bile yollara gönderdim Az kaldı son yaklaşıyordu Eksiğimiz Hak her şey verdi Yoktu noksanımız Az kaldı son yaklaşıyordu artık İsa dedi artık keseniz olsun Ey besi olanlar yanına alsın Kılıcı olmayan bir kılıç busun, az kaldı son, yaklaşıyordu artık. İsa dedi artık keseniz olsun. Heybesi besi olanlar yanına alsın. Kılıcı olmayan bir Kılıç buzun, az kaldı son yaklaşıyordu vardık. Dedi hakkımda kadim kehanet var. Aynı kefeye koyarlar. Beni asi isyancıdan sayarlar. Az kaldı son yaklaşıyordu artık. Bütün kehanetler gerçek oluyor. Kadim kelamlar yerine geliyor. Kervanım her şey ifşa ediliyor. Az kaldı son yaklaşıyordu artık. Bütün kehanetler gerçek oluyor. Kadim kelamlar yerine geliyor Kervanım her şey ifşa ediliyor Az kaldı son yaklaşıyordu artık Tüm kadim kelamlar, kehanetler tek tek yerine geliyor Ve hakikaten bugünler aynı şekilde oluyor bütün kadim kelamlar yerine geliyor, her şey ifşa ediliyor, az kaldı son yaklaşıyor. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşçakalın.